İlk etapta, peteklerimizin birer vanasını açık tutuyoruz, hepsini kapatıyoruz diğer vanaları. Tek tek peteklere su basıyoruz. Peteklerindeki vanalar kapattık. Kombimizin gidiş dönüş vanalarını da kapatacağız. Sistem tamamen kapanmış duruma gelecek. Şimdi eteklerimiz kafalı porsiyonda sadece bir tane odamızın eteğini açtık. Şu anda başladı pislikler gelmeye. Şu şu an sadece bir etekten geldi. Diğer eteklerinden şu kafalı bir manalar. Etemizin soğuk tarafından giriyor, sıcak tarafından çıkıyor. Dönüş yaparaktan, devre dayan yaparaktan etemizi temizliyoruz tek tek. Bu işlemi üç defa yapacağız. İlk önce tek tek kaba pistiklerini alacağız, peteklerin. Daha sonra ilacımızı koyacağız, sıcak suyla tekrar kendi içerisinde bu sefer devirdayım yapacağız. Tek tek petekler içerisinde makineye tekrar su gelecek, tek tek devirdayım yapıp kendi içinde dönecek koyduğumuz ilaç ilacımız. Ondan sonra işlem bitikten sonra, peteklerimiz bitikten sonra tekrar peteklerimizi tek tek durulama yaparak işleminize son veriyoruz. Makinemize ilacımızı ekleyeceğiz. Belirlediğimiz ölçüde. İlaçımız ne var ya? markası. Bu petek temizleme ilacımız özel makinenin e, fabrikasından geldi. Tamam. Kaman fabrikasından geldi petek temizleme için. Tamam. Şimdi ilacımızı koyduk. En son bıraktığımız petekten kendi içerisinde dev daim yaparaktan yeniden başlayacağız. Yeniden başlayacağız. Tamam. Aynı işlemlere. Tamam. İlaç devre dayımımız bitti. Filitremizi çıkartıyoruz. Tekrar üstüne taze su ekleyerekten durulama işlemine başlayacağız. Filitremizde biriken tortular da zaten. Büyük tortular bunlar. Küçükleri makinenin içine dökülmüştür büyük ihtimal. Hala daha var. Evet. Şimdi tamam. son işlem olarak teker teker tekrardan durlama işlemi yapıyoruz. Şimdi kombi bakımı ne yapacağız? İlk önce ön panel kapağımız bitiyor. Yoğuşma giderimizi söküyoruz. Yoğuşma giderimizin pisliği. Dökün pislik. İçindeki pislik. Bu tozlar mı bize temizleyeceğimiz? Evet. Bunlar cehennemliğin içindeki restansın içine birikmiş olan pislikler. Süper, süper. Alev'in püskürüldüğü alanı fırçalıyoruz. Üstündeki tozları, pislikleri alıyoruz. Düzgün öfürsün diye. Çakmaklarını temizliyoruz. Cehennemliğin yoğuşma gider borusu. Evet. Şimdi onu takıyoruz. sonra temizledik. içini. İyice temizledik, diş fırçasıyla. Evet, ilaçlarla. İlaçlarla. Tertemiz için temizledik. Rahat şekilde içinden su geçiyor. Hiçbir şekilde pislik kalmadı. Doğru. Vehenlemliğini temizledik. Tertemiz içindeki kireçleri, pislikleri aldık. E, Adet püsküren mekanizmayı da temizledik. Fanımızı temizledik. E, şu anda montaj aşamasına geçtik tekrar. Mahlar mısın? Unutmanı tekrar bağlıyoruz. Temizlediğimiz yoğuşma giderimizi bağlıyoruz. Filiteyi döküyoruz. Eteklerden gelen pislik Filitremiz var burada. Pislik tutucu. Onu yıkayacağız. Yanında filtrecimizde temizledik, taktık. Tesisat bağlantımızı yapacağız, tekrardan su vereceğiz tesisata. Kombi petek bakımlarımızı yaptık, tesisatımızı suyu vereceğiz tekrardan taze su. Niyandan da arkadaşımız peteklerin havasını alıyor. Havalarını da alıyoruz peteklerimizin. Hava alma demek su gelene kadar açıyor muyuz? Bak şu an zaten havayla su geliyor. abi. Banyoda biriken havamızı alıyoruz. Su geldi ya kapattık. Aha. Şimdi tesisatımıza suyumuzu verdik. Havalarımızı aldık. Gazımızı tekrar açıyoruz. Köpüklü süngerle gaz kaçağı var mı yok mu kontrol ediyoruz. Sigortamızı açıp cihazı devreye alıyoruz. Neyse, kaçağımız yok. Evet. Kombi şu an devreye girdi. Kombimizi kullanırken kışın havalar soğuk olduğu zaman derecemizi birden kademe yükselttirmeyelim. Bir derece iki derece şeklinde yükseltirsek daha verimli olur. Anlarız kaç derecede içerimiz daha güzel oluyor. Dereceyi fazla yükseltmeden bir derece, iki derece şeklinde yükselterek içerinin ısısını ayarlayabiliriz. Eğer ki imkanımız olursa kışın ortasında yani e, petemiz çalıştı, sistemimiz çalıştı. Kış modunda petekler devredeyken eğer imkanımız varsa 2 ay sonra filetremizi söküp temizlersek daha verimli çalışır. Suyumuz ısındı şu anda. sıcak suda sıkıntı yok. Şimdi peteklerimiz devreye girdi. Peteklerimizi ısıtmaya başlıyor. Tüm peteklerimiz devreye girdi. Kormamız çalıştı. Hetaklere sıcak su vermeye başladı. Kapalımızı kapatalım, daha da açalım.